Karşınızda yepyeni eğlenceli komik bir dizi, Kocaman Ailemin, ilk sezonu yayınlanmaya başladı. İzleyicilerin beğenisini alan dizi, tabiri caiz ise eğlence dolu, seyirciyi güldüren komik bir aile dizisi. Bilmeyenler için dizinin hikayesinden biraz bahsedelim. Sucuk fabrikası sahibi olan Hulusi Bey, kaza geçirir ve ölümden döner. Hulusi Bey kazadan sonra, hayatını ve kendini sorgulamaya başlar. Eskiden kalbini kırdığı, ahını aldığı, üç kadını bulmak için, çok sevdiği Demir'i görevlendirir. Üç kadın bulunur. Fakat ortada bir sorun vardır. Bu kadınların üç tane çocuğu olduğu anlaşılır. Geçmiş gün yüzüne çıkar ve, hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Seyirciyi güldüren bu sıcak dizinin, üçüncü bölüm fragman analizine geçmeden, ikinci bölümde neler yaşandı hatırlayalım, Elif ve Demir ilişkisi kötüye gitmektedir. Elif Demiri beraktan kıskanır fakat Demir Elif'i aldatmaz. Hulusi'nin diğer çocuklar nelerle başı derttedir. Çocuklarını kabullenmiş olan Hulusi bu çocukların annelerini hesaba katmamıştır. Bu üç kadın intikam ateşiyle yanmaktadır. Hulusi ile aynı evde yaşamaya başlayan bu üç kadın neler yapacaktır? 3. bölüm fragman analizinde ise Hulusi ve çocukları işe alıyor. Şirketi birbirine katan çocuklar Hulusi Bey'i çileden çıkartıyor. Hulusi Bey çocukları işe almaktan pişman olduğunu söylüyor. İşin komik tarafı, bu çocukların anneleri de şirket toplantılarına girmeye başlıyor. Emin olunuz derken, kahkaha atacaksınız. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Tüm cevapları 21 Haziran Perşembe günü 3. bölüm ile alacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.